Bir matematik filozofu olarak şunu düşünüyorsunuz. Pozitif ve negatif sayıların çarpımı ile ilgili kuralların matematiğin tutarlılığına katkıda bulunduğunu kabul ediyorsunuz. Ama dağılma özelliğine bağlı olarak yapılan ispat sizi tatmin etmedi. Acaba çarpma işleminin kendi bütünlüğü, kendi tutarlılığı içinde bu özellikleri nasıl bulabiliriz diye kendi kendinize soruyorsunuz. 2 çarpı 3'ü düşünelim. Temel çarpımı düşünmenin bir yolu da, bunu tekrarlayan bir toplam olarak ifade etmek. Yani 3 artı 3 diyebiliriz. Dikkat ederseniz bunlardan iki tane var. Veya 3 adet 2 diye de düşünebiliriz. Yani 2 artı 2 artı 2 gibi. İki durumda da aynı sonuca ulaşırsınız ve cevap 6 olur. Buraya kadar tamam. Bunu negatif sayılardan önce de biliyorduk. Şimdi sayılardan birinin negatif yapalım ve neler olduğuna bir bakalım. 2 çarpı eksi 3 diyelim. Eksi işaretini farklı bir renkte çiziyorum. 2 çarpı eksi 3. Aynı benzetmeyi burada da kullanabiliriz. 2 tane eksi 3'ü topluyoruz. Eksi 3 ve bir eksi 3 daha. Eksi 3 eksi 3 de diyebilirsiniz. Burada ilginç bir durum var. 2 çarpı 3 dediğimizde 2 3 kere toplamıştık. Ama burada 2 çarpı eksi 3 olduğu için 2'yi 3 kere çıkarıyoruz da diyebiliriz. Yani bu pozitif olduğu için 2 artı 2 artı 2 yazmıştım. Ama burada eksi 3 olduğu için 3 kere 2 çıkardığımızı düşünebiliriz. Sonuçta 2 çıkarırız, bir 2 daha çıkarırız ve bir 2 daha çıkarırız. Dikkat ederseniz bunu 3 kere yaptık. Bu eksi 3. Aslında 2'yi 3 kere çıkardık. Sonuç iki şekilde de eksi 6 çıkacak. Cevap eksi 6. Buradaki eksi çarpı artı veya artı çarpı eksinin eksi cevap vermesi durumunu daha iyi anladığınızı umuyorum. Şimdi mantığa en az uygun gelenine bakalım. Yani eksi çarpı eksiye. Birden bu eksiler birbirini götürüyor ve cevap pozitif oluyor. Peki bunun sebebi nedir? Bu örnekten hareket edebiliriz. Eksi 2 ile başlayalım. Eksi 2 çarpı eksi 3. Önce bu kısmı yapalım. Eksi 3 ile çarpımda sayıyı 3 kere çıkarıyorum değil mi? Sayı ne olursa olsun. Bu defa sayı pozitif değil, buradaki artı 2. Ama şimdi çıkaracağımız sayı eksi 2. Burada bir şeyi 3 kere çıkaracağımızı söylüyoruz. 3 kere çıkaracağız. Bu kısım bize bunu söylüyor. Bu işlemi 3 kere yapacağız. Burada çıkardığımız sayı artı 2ydi. Şimdi eksi 2. Negatif sayılarla çıkarma konusunu yaparken negatif sayıyı çıkarmanın pozitif say ile toplama ile aynı şey olduğunu görmüştük. Yani bu 2 artı 2 artı 2 ile aynı olacak. Ve cevap tekrardan artı 6 olacak. Burada da aynı mantığı kullanabiliriz. Eksi 3'ü iki kere toplamak yerine burada eksi 3, eksi 3 yazabilirim. Ve toplama işlemini belirtmek için artı koyarım. Eksi 3'ü iki kere toplamıştık. Ama burada eksi 2 olduğu için eksi 3'ü iki kere çıkaracağız. Çıkaracağız ve bir defa daha çıkaracağız. Çıkardığımız sayı da eksi 3 olacak. Yani eksi eksi 3. Tekrar belirtmek gerekirse eksi 3 çıkarmak birini borçtan kurtarmak gibi bir şey. Yani onlara para vermekle eş anlamlı. Yani bu 3 artı 3 ile aynı şey. Ve sonuç da 6. Ve şimdi bir matematik filozofu olarak siz kendinizi bu konuda daha iyi hissediyor olmalısınız. Bu kurallar matematik hakkında bildiğimiz her şeyle tutarlılık gösteriyor. Ayrıca artık kuralları kavramsal olarak da mantıksal bir çerçeveye oturttunuz ve çarpımın tekrarlı toplama olduğu tanımını da uygulamış oldunuz.